Nasıl bir bilgi ölçütü oluşturmalıyız ki, akla gelebilecek tüm iletişim sistemlerinde geçerli olsun, insanlarla, hayvanlarla, hatta uzaylılarla iletişimde kullanılabilsin? 19. yüzyılın ikinci yarısına geri dönelim. O zamanlarda odaklandığımız nokta, tıpkı bugün olduğu gibi hızdı. Ve hızı artırmanın bir yolu, harfleri, yani birincil sembolleri operatörün girdiği fakat elektrik vuruşu gibi düşük seviyeli sinyal hareketlerinin başka bir deyişle ikincil sembollerin otomatik olarak gerçekleştirildiği bir makine tasarlamaktı. Makine, bir saat kaynağına bağlı çalışacak, böylece kusursuz ve süratli bir vuru akışı sağlanacaktı. Bunun en hızlı insan elinden bile daha hızlı bir çözüm olacağı öngörülüyordu. Bodo çoklayıcı sistemi, bu fikrin en başarılı örneklerinden biri oldu. 1874'te hizmete giren tasarım, aslında manipüleli telgrafta dediğimiz, kavramsal prensiplere dayanıyordu. Herhangi bir kombinasyonla çalınabilecek 5 tuştan oluşuyordu. Akor basmak gibi düşünülebilir. Her kombinasyon, ayrı bir iletiği temsil ediyordu. Her biri, açık veya kapalı olabilen 5 notayla 2 üzeri 5, yani 32 farklı akor çalabilirsiniz. Kod uyarınca, bu 32 farklı akor, alfabedeki harflere atanıyor, artan akorlarsa, satır başı, boşluk gibi işlem ve karakterleri simgelemekte kullanılıyordu. Yani, operatör tabiri caizse harfleri çalıyor, Makine ise harfleri temsil eden vuru akışı çıktısını otomatik olarak veriyordu. Mesela bu T harfi. Bu ise R harfi. Bu da B harfini temsil ediyor. Yani çıkış sinyalimiz doğru akım vurularının çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Gördüğünüz sinyal bir TELEX cihazıyla yazılmış bir iletiyi açık bir şekilde gösteriyor. Sistemin mekanik sinirleri, Kelimeleri kağıt şeridin üstündeki deliklere, delikleri ise kablolardan hızlı akan elektrik vurularına dönüştürüyor. Dikkat edin, en düşük seviyede ele alındığında bu sistem elektrik akımının varlığını veya yokluğunu bir saat sayesinde oluşturulan bir ardıllık içinde işliyor. Peki bu dahili saat ne kadar hızlı çalışabilir? Aslında hız sınırının nedeni saat değildi. O zaman da günümüzde de iletim hızı, vurular arasındaki en küçük fiziksel aralıkla, yani vuru oranıyla sınırlı ola geldi. Bu sorun, hali hazırdaki Morse alfabesi sistemine dayalı su altı kablolarını test eden mühendislerin başına bela olmuştu. Bunu bir yankı veya sürekli bir nota olarak hayal etmek mümkün. Uzun bir su altı devresinde Vurular çok hızlı gönderilirse, karşı tarafa birbirlerine geçmiş halde ulaşacaktır. Çünkü devrenin diğer ucuna ulaşan kod, gönderilen kodun birebir aynası değil, yumuşatılmış, yaklaşık bir suretidir. Ve vuruların fazla hızlı gönderilmesi durumunda, semboller arası girişim oluşur. Örneğin, uzunca bir akım, bir sonraki zaman aralığına taşabilir, ve belki bir sıfırı 1'e dönüştürebilir. Yani akım seviyelerinin tespitini otomatikleştirsek bile, iki vurunun birbirine en yakın olabileceği nokta, temel bir sınır oluşturuyor. Melis ve Haluk'un ipli haberleşme sistemlerinde karşılaştığı sorun da buydu. O zaman buna, en yüksek çekme hızı adını vermiştik. İpi saniyede 2'den daha sık çektiklerinde, Titreşimler birbirlerine girdiğinden iletiyi anlayamıyorlardı. İşte buna sembol oranı deniyor. Sembolü aşağı yukarı şu şekilde tanımlayabiliriz. Gözlemlenebilir bir sinyalin basit bir süre boyunca değişmeyen durumu. İster ateş, ister ses, ister elektrik akımı kullanıyor olun, sinyal hareketi bir durumdan başka bir duruma geçmekten ibarettir. Sembol oranı ise bir saniyeye sığabilen sinyal hareketi sayısıdır.